Başka bir videoda bir sayının tersinin ne olduğunu öğrenmiştik. Ama gelin bir tekrar yapalım. Diyelim elimizde pozitif bir sayı var. Evet, ne yapacağız? Bir sayımız var ve tersini bulmak istiyoruz. Bu sayı işareti. Sayımız 4 dedik. Tersi ne olacak? 4 sayı doğrusunda nerede? 1, 2, 3, 4. Sağda. 0'ın 4 birim sağında. O halde tam tersi de Sol tarafa doğru 1, 2, 3, 4 birim olacak. Yani eksi 4 ya da negatif 4 de diyebiliriz. Pozitif bir sayının tersi o sayının negatifidir. Kısaca bu eksi işareti ters demektir diyebiliriz. Bu 4'ün tersi olan sayı demek oluyor. Yazalım. Negatif 4 eşittir 4'ün tersi. Yani bu negatif işareti yerine tersi dedik. Bir harf kullanalım, eksi a diyelim, bu ne demektir? Bu da a'nın tersi demektir. Mavi ile yazalım, a'nın tersi. Bu kafanızı karıştırmasın, burada a herhangi bir sayıyı temsil ediyor olabilir. Tamam, hadi gelin bir sayı doğrusu çizelim. İşte, şöyle işaretleyelim. Kaçar kaçar atlıyor henüz bilmiyorum ama a burada olsun. Eksi A, bu A'nın tam tersi olacak. Yani pozitif A, 0'dan 3 birim sağdaysa, negatif A'da 0'dan 3 birim solda olacak. 1, 2, 3. Yani A'nın tersi burada olacak. Buraya da yazalım, A'nın tersi. Ya da kısaca negatif A diyebiliriz. Bunu aklınızda tutun. Şimdi ilginç bir şeyler yapacağız. Peki size soru. Eksi, eksi 3'ün tersi nedir? Burada videoyu durdurup biraz düşünün. Az önce bu negatif işaretinin tersi demek olduğunu söylemiştik. Yani bu ifade, eksi 3'ün tersi demek. Peki, eksi 3'ün tersi ne? Eksi 3, sıfırın solunda. İşte burada. 1, 2, 3. O zaman tersi sağ tarafta olacak. 1, 2, 3. Yani bu, pozitif 3'e eşitmiş. Umarım bir sayının tersinin ne demek olduğunu anlamışsınızdır. Bir örnek daha yapalım mı? Eksi, eksi, eksi, 3 olmasın. 2 nedir? Bu kısım yani, eksi, eksi 2 iki demek, 2'nin tersinin tersi demek. Yani burası 2 olacak, değil mi? Yani her tersi dediğimizde, sayı doğrusunda öbür tarafa geçeceğiz. Önce soldan başlıyoruz. Sonra tekrar sağa gidiyoruz. Değil mi? Burası 2 oluyor. Ama sonra tekrar tersini alacağız. Yani negatif 2 olacak. Önüne bir tane daha eksi koymuş olsaydık, o zaman tekrar pozitif 2 olacaktı. Her eksi de sayı doğrusunun öbür tarafına geçiyoruz.